Yani Mehmetli maaşımı çekeceğim, bunu yapabilir misin? Let him see. Aynen çağırdı da gittiyosun. <gülüyor> Bu yanlış mı demişsin? Yanımıza gelip başka arabaya binip bilin hepsi yani. Abi, ne kürşi yok? Yaptığı yanlış bizim buna sıkmamız lazım. Sence? Yani yani. Doğru değil. Hiçbir zaman bizim yanımızda kimse böyle hareket edemez. Yani kendini o pozisyonda gördük hiç hoş hareket ya. Yani. Estağfurullah tane o şahiyiz. Bizim bunlara sıkmamız lazım. Sen nasıl etimdaya işini hallettin mi? 30 bin dolar burada. Tamam bahsama ileme akıyoruz Acaz bu kollar kadar hayat güzel Hayır kim Dedim peşinde lan? Al peşindeler. al. Kim peşin oğlum? Abi ben bir eşkıya pişman oldum abi. Ne, ne diyorsun abi? oğlum kalk. Al peşinden al al. Lan ayağa kalk. Al şunu şuraya. Kimliğinden peşindek. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne oldu derdini söyle ne oldu? Ya. Vayasıyla, vayasıyla Gel. Mesut abi ya söyle. Abiyle konuşmak istiyorum. Gel. Nesta, Nesta ben. Bilmediğim adamların parasını çaldım abi. Benim peşinden her sen hastalıma bana yardım et. Oğlum bu kaçıncı lan. Abi Baş, ah, bana ah, bak ah, bana bak. Abi. abi. Abi bize sınavı geri çevirmeyiz. Ama bir daha yaparsan. Abi söz yapmış. Gel Sınır şuraya. Abi. Hop, hop, hop. O çantayı da, o adamı da bize vereceksiniz. Aydın kardeş. Mekanıma yaptığın bu saygısız girişi affediyorum. Çantanı alıp gitmeni emrediyorum. O adamı da bize vereceksiniz. Bize yanlış yaptı. Aydın. Kardeş, beni bilen bilir. Ben bugüne kadar bana sığınan hiç kimseyi teslim etmedim. Etmem de. Şimdi çantanı alıp git veyahut da sonuçlarına katlanmıştır. Hepimiz aksiyonu severiz. Ta ki sert bir kayaya çarpana kadar. Evet, vicdanı sızlamadan hırsızlık yapan, türlü türlü aksiyonların içerisine dahil olan ve her türlü günaha korkusuzca giren bir baş karakterimiz Böyle koşuşturmacalar sonunda karakterimiz artık işin içinden çıkılmaz bir duruma düşmüştür. Bu andan itibaren haddini aşmış olan baş karakterimiz, acizlik ve zayıflığının farkına vardığı için pişmanlık duyup sığınılacak bir yer arar. Sığınılacak bir yeri bulduğu vakit tüm yaşadığı sıkıntılarını unutur, isteklerini güvendiği bu kişilerden talep eder ve onların himayesi altına girer. Karşı taraf, ''Bu adamı da bize vereceksiniz, Bizi yanlış yaptı.'' derler. Baş karakterimizin sığındığı taraf ise, ''Ben bugüne kadar bana sığınan hiç kimseyi teslim etmedim, etmem de.'' Aynen öyle de bizler bu dünyada çeşitli sıkıntılara giriftar oluyoruz. Tüllü türlü imtihanlara maruz kalıyoruz. Bizler de tıpkı baş karakterimiz gibi kendimize sığınılacak bir yer bulmalıyız. O yer ise sıkıntılarımızı çözebilecek, bütün isteklerimize cevap verebilecek, tehlikelere karşı bir an dahi olsa bizi yalnız bırakmayacak olan kadir Zül Zülcelal olan Allah'tır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allah kendisinden başka sığınacak bir yerin olmadığını bizlere bildirmiştir. Bizler de fefirru ilallah ayetinin emrine uyup dağ gibi olan günahlarımızdan, sıkıntılarımızdan, yani aşılamayacak gibi görünen bütün zorluklarımızdan sıyrılarak Allah'a koşmamız gerekmektedir. Biz Allah'a koşup O'na sığındığımız zaman O da bizi dertlerle, sıkıntılarla ve zorluklarla baş başa bırakmayacaktır. Nasıl ki bir mafya kendisine yönelen birisini karşı tarafa vermiyorsa aynen öyle de o mafyadan daha güçlü ve izzetli olan Allah biz ona yöneldiğimiz zaman bizi zayi etmeyecektir. Thank you.